Henüz vakit varken gülüm, Paris yanıp yıkılmadan, henüz vakit varken gülüm, yüreğim dalındayken henüz. Ben bir gece şu Mayıs gecelerinden biri, Voltaire Rıhtım'ında dayayıp seni duvara öpmeliyim ağzından. Sonra dönüp yüzümüzün noturdama, Dame'a, çiçeğini seyretmeliyiz onun. Birden bana sarılmalısın gülüm, Korkudan, hayretten, sevinçten, Ve de sessiz sessiz ağlamalısın. Yıldızlar da çiselemeli, İncecikten bir yağmurla karışarak, Henüz vakit varken gülüm, Paris yanıp yıkılmadan, Henüz vakit varken gülüm, Yüreğim dalımdayken henüz Şu Mayıs gecesi rıhtımdan geçmeliyiz Söğütlerin altından gülüm Islak salkım Söğütlerin Paris'in en güzel bir çift sözünü söylemeliyim sana En güzel, en yalansız Sonra da ıslıkla bir şey çalarak gebermeliyim bahtiyarlıktan ve insanlara inanmalıyız. Yukarıda taştan evler, girintisiz, çıkıntısız, birbirine bitişik ve duvarları ay ışığından ve dimdik pencereleri ayakta uyukluyor. Ve karşıya kadar lüv'ur aydınlanmış ışıklarla Aydınlanmış bizim için bir lür sarayımız Henüz vakit varken gülüm Paris yanıp yıkılmadan Henüz vakit varken gülüm Yüreğim dalındayken henüz Şu Mayıs gecesi rıhtımda Depolarda kırmızı varillerle oturmalıyız Karşıda karanlığa giren kanal bir şat geçiyor, selamlamalıyım gülüm. Geçen sarı kameralı satı, selamlamalıyım. Belçika'ya mı yolu, Hollanda'ya mı? Kamaranın kapısında ak önlüklü bir kadın, tatlı tatlı gülümsüyor. Henüz vakit varken gülüm, Paris yanıp yıkılmadan. Henüz vakit varken gülüm Parisliler, Parisliler, Paris yanıp yıkılmasın.